Evet, buradan diktilerden. Evet, buradan Pegasus'la Dalaman'a uçuyorum. Bagaj vermek için alana geldim. Sıra olduğunu görünce online check-in desk'ini sordum. Ve Pegasus'un yeni uygulaması Express Bagaj'dan haberim oldu. Hadi gelin, Express Bagaj uygulaması neymiş ona bir bakalım. Eğer Pegasus'ta uçuyorsanız, artık bu sırada beklemek zorunda değilsiniz. Bu makinelerde, biniş kartınızı oluşturabiliyorsunuz, bagaj kartınızı oluşturabiliyorsunuz, bagajınızı tartabiliyorsunuz ve sonra kendinizi teslim ediyorsunuz. Yolcumuz yazdığımızda geldiğinde, TC e, bilgileri, telefon numarası ve piyanar girişinden şu aneli şekilde işlemlerini yapabiliyor. TC'sini, TC'sini yazabiliyor, TC dışında da telefon barkodumuz var online. Online barkodumuzda görüldüğü gibi okut ekranı. Okuttuktan sonra <gülüyor> zaten bilgiler çıkıyor iki kişisiniz. Evet. Eee biniş kartım var seçeneğine tıklıyor çünkü ondan çekini vardı. Eee bagaj 40 kilo aktarı vardı iki kişi oldukları için. Bagajımız ekranda görüldüğü gibi tartımızla aşağıda bırakıyoruz ve e, kilo hakkımı böyle düşüyor. Devam et, bagaj etiketi yazdır ee, seçenekleriyle ilerliyoruz. Ve bagaj etiketimiz sistem üretiyor. Evet, aynen bu şekilde iki ucu denk gelecek şekilde kendisinden yapış yapışkanlıdır zaten. Bunu bu şekilde takıyoruz ve bagajımızı alıyoruz. Başka bir bagajımız varsa artı bir bagajım daha var seçeneğiyle ilerliyor. Tekrar Hiç barkodumuzu okutabiliyoruz. Ne? Ve e, devam ediyoruz. biniş kartı var. Bagaj hakkı devam ediyor. Aynı şekilde kilo hakkı düşüyor. Onu da bırakıyoruz tartıya. Ve 7 kilo olarak tekrar etiketini üretiyoruz. Etiketimizi aldıktan sonra takıyoruz. Aynı şekilde. Arkada bantlar var. Sonrasında bagajlar banttan dikiliyor. Bagajımızı tartıp etiketini oluşturduktan sonra yine bagajımızda kendimiz teslim ediyoruz. Bu bantlarda bagajımızı etiketi yukarı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Cihaz bagaj etiketine okuduktan sonra cep telefonunuza bir mesaj geliyor. Gittiğimiz alanda bagajımızı bu mesajla takip ediyoruz. Devam etti. Biniş kartı vardır. Bakajı vermek ister misiniz? Evet. 7 kilo bagajımız, 15 kilo bagaj hakkımız var. <gülüyor> vermek istiyorsanız istemem. Ben aşkı çiçeğine Pegasus'un Express bagaj hizmetiyle bagajımı kendim tarttım. Kartımı aldım, valizime yapıştırdım ve teslim ettim. Bak şöyle yap.